Sevgili mavi kadın izleyicileri, 6 Nisan ile karşınızdayım. Bu dolunay Terazi burcunda gerçekleşecek bir dolunay ve bizi biraz ilişkiler konusunda odaklı hale getirecek. Dolunay sırasında gökyüzündeki Chiron, Jüpiter kavuşumu, Güneş kavuşumu belki kendi içimizdeki yaraları kanatmamızı ama biraz da çözüm bulmamıza vesile olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda gökyüzündeki Satürn, Mars üçgeni, Merkür altmışlığı diyecek ki bize mantık çerçevesinde hareket edersen çok daha doğru kararlar vereceksin. Ama bir de Plüton Merkür karemiz var. O da diyor ki sakın takıntı yapma. Hadi bütün burçlara göre konuşmaya başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar sevgili koçlar bu dolunay size ilişkinizle ilgili bazı kararlar verecek verdirtecek. E, i̇lişkisi olanlar belki kendilerini biraz öne koymayı düşünecekler. Belki biraz daha ilişkinin içerisinde ben de varım demek isteyecekler ve bu da onların ilişkiyle ilgili bir karar vermesine sebep olacak gibi görünüyor. Yalnız olanlar için de belki önceliklerine karar verecekleri bir dönem olacak ama ne olursa olsun ilişkiyle ilgili çok karar verilecek bu dolunayda. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu dolunay diyecek ki biraz sağlığına dikkat et, biraz rutinlerine dikkat et, hayatında seni zorlayan seni yoran şeyler nelerse onlara odaklan ve yeni yöntemler bul diyecek. Bunun için de size fırsat da verecek. Sadece bazı şeyleri takıntı yapmaktan sakının. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler bu dolunay aşk evinizde gerçekleşecek. Size diyecek ki bu hayatımdaki kişi doğru mu? Doğru bir yerde miyim? Doğru bir noktada mıyım? Birazcık Bunları sorguladığınız bir dönem olacak. Ani kararlardan geri durun, fazla takıntı yapmaktan geri durun derim ben. Yalnız olanlar da bu dolunay yalnızlıklarını bitirebilir ama dediğim gibi öncelikli olarak kendinizin ne istediğiniz sorusuna bir cevap vermeye çalışın. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bu dolunay taşınmalar, ev değişiklikleri, aileyle ilgili kararlar, aileyle ilgili kendinizi nereye konumlandırdığınız, bütün bunları sorguladığınız bir dönem olacak. Takıntı yapmaktan uzak durursanız daha mantıklı mantıklı ilerlerseniz çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar sevgili aslanlar bu dolunay diyecek ki vizyonunu geniş tut hayatındaki insanlara bir bak çevrendekiler arkadaşların kuzenlerin kardeşlerin hayatının neresindeler seni ne kadar etkiliyorlar belki bazılarınız bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarmak zorunda kalacaksınız güzel bir temizlik zamanı olarak düşünebilirsiniz ama takıntıdan uzak durmanızı tavsiye ederim. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, parayla ilgili kararlar verdiğiniz, parayla ilgili adımlar attığınız, belki parayla ilgili sonuçlar aldığınız bir dönem olacak. Gelirleriniz, giderleriniz, bütün bunları bir incelediğiniz ve yeni adımlar attığınız, yeni kararlar verdiğiniz, yeni sonuçlar aldığınız bir dönem olacak. Bu dönemi birazcık daha takıntı yapmadan, mantık çerçevesinde karar vererek ilerlemenizi tavsiye ederim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu dolun hayatın geneline bakacağınız bir dönem olacak. Hayatınızda neyi fazla yapıyorsunuz, neyi eksik yapıyorsunuz bunları sorgulayacaksınız. Belki tarzınızı değiştireceksiniz, belki hayata bakış açınızı değiştireceksiniz ama genel anlamda dürtülerden, aşırı takıntılardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Daha sakin kararlar vermenizi öneriyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, arkanızdan çevrilen şey işler varsa bu dönem böyle pıt pıt pıt önünüze düşer. Hayatınızda işte kim ne yapıyor, gizli düşmanlarınız kimler? Bunları çok net göreceğiniz bir dönem olacak ama sağlığınıza dikkat etmenizi çok tavsiye ediyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar bu dolunay diyecek ki hayallerinin neresindesin? Ne kadar adım attın? Neresinde durdun? Ne yapman gerekiyor? Neyi eksik yaptın? Neyi fazla yaptın? Sorgula ve buna göre adımlar atlayacak size. Aynı zamanda sevgili yaylar bazılarınız sosyal çevrenizi tamamen değiştirebilirsiniz. Bu dönemi takıntı yapmadan daha sakin adımlar atarak geçirmenizi tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar ve yükselen yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar kariyer evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Kariyerle ilgili iş değişiklikleri, iş bırakmalar, yeni iş teklifleri almalar bu dönem sıkça yaşanabilir. Tek tavsiyem şu olur kafanıza bir şey takıp onun peşinden koşmak yerine gelen fırsatlara alıcı gözüyle bakın. Böylece çok daha doğru kararlar veriyor olursunuz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar bu dolunay size yurtdışıyla ilgili işleriniz varsa, akademik planlarınız varsa, seyahat planlarınız varsa sonuçlarını getiriyor olacak. Tavsiyem şu olur. Bu dönem böyle belki biraz aile ve ev konularında çok fazla karar vermeniz gerekebilir. Birazcık daha dışarıdan bakmayı tavsiye ediyorum. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar bu dolunay size krediler, miras gibi konularınız varsa bu konular, sigorta ile ilgili konular, vergilerle ilgili konularda sonuçlar geçiriyor olacak. Bu dönem biraz işler karışabilir, biraz e, iletişimde sıkıntılar olabilir, otorite figürleriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalabilirsiniz ama hep biraz geride durup mantıklı adımlar atarsanız bir sürü alanda doğru kararları veriyor olursunuz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kanalı takip etmeyi beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın